Merhaba, fuara hoş geldiniz. Sağ ol, ismim Hasan. Ee, hoş bulduk. Ee, Somali'den katılıyoruz. Ee, i̇nşallah fuardayız şu anda. Birlikte standınıza gidelim o halde. Hadi bismillah. Ürünleriniz hakkında biraz bilgi verin. Nereden geldiniz? Ee, Ürünler girmek önce e, biz Somali'den geldik. E, birkaç firmalarda Somali, e, CNRF Food İstanbul'da e, katılmaktayız 2020'de. E, genelde Somali ürünlerimiz burada tanıtıyoruz. Dünyaya e, ihracat yapılması adına. E, bildiğiniz gibi Somali'de son zamanlarda ihracat konusu e, bek e, önem vermeye başladı. E, Türkiye yardımıyla ve bunun genelde. Bundan sonraki bizim çiftçilerimiz de üretim konusunda daha ağırlık vermeye başladı. O yüzden Somali'de genelde çok pek alanında çok meşhur olduğunu ifade edebiliriz buradan. Somali'de genelde muz, tarımsal ürünleri, hayvancılık ve deniz ürünleri, özellikle balıkçılık da, da var aynı zamanda. Genelde bundan sonra da burada biz... C&F, Aras Food İstanbul'da bu ürünleri burada tanıtmaya, dünyaya tanıtmaya geldik. E, Somali olarak burada, burada standımızdır. Hoş geldiniz tekrar. Peki kaç yıllık firmasınız? E, genelde bizim firmamız e, 15 yıldır bir firma. E, bunda Somali'de gerek e, ihracat, e, orada üretim yapıyoruz. E, 150-250 işçimiz var orada. E, aynı zamanda e, yılda e, 250 bin ton olarak Dünyaya ihracat yapıyoruz. Hasan Koba, e, General Telenin Kembe olarak Somal'de e, en büyük e, ihracatçısı olarak görüyoruz. Çünkü ayda 250 ton e, olarak ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda da yılda 2000, yani çok fazla bir firmalarımız olduğumuz. E, biz de Türkiye'de, bazarında da e, girmek istedik. O yüzden bu fuardayız. Hasan Koba General Kreminger olarak bizim e, odaklandığımız üç tane, üç farklı bir ürünümüz var. E, birinci ürün dediğimiz, e, burada Frank çeşitliğimiz bir ürün. E, bu üründe de e, genelde perfum üretimleri. Somali'de butlan bölgesi çok ağır ve fazlası var orada. Somali'de tek diyebiliriz ve Oman bölgelerinde de vardır bunu. Hatta yağ da var bunu, aynı zamanda akkunluk yağ da var. E, saçlar içinde, cildlerde her şey güzel bir şekilde gelir. Merah ürünü e, normalde genelde ilaçlar kullanıyor. Biz bunu Somali'de koylarda yaşayan insanlar aslında hastaneler falan ulaşmazlar. Çünkü genelde bunu her şey ilacıdır. E, genelde bunu kullanıyorlar. Ama normalde bunu firmalar ilaç yapan firmalar tarafından yapıp normal ilaçlara dönüştürüp genelde kullanıyorlar yani. Susam var. E, Susam Somali meşhurdur bir yer. E, Susam, çeşitli susamlarımız var aynı zamanda. E, Bu o beyazlanmış susamdır diyebiliriz. Ee, bunu da aynı zamanda limonata var. Somali limon çok meşhur. Lima diyebiliriz. Bildiğimiz limonun kurutulmuş ee, hali kurutulmuş mi? Kurutulmuş halinde oluyor. Evet. Eski halinde şu şeklinde oluyor. Bu tanımadığımız ürünleri bizlere tanıttığınız için Türkiye'mize teşekkür ederiz tekrar. Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, TV8 sizler bize burada ziyaret ettiğiniz de tekrar teşekkür ederiz.